Aslan burcu hangi burçlarla anlaşır? Koç burcu aranızda en çok ortak nokta olan burçtur. Koç burcu sizi gördüğü anda tutulur kalır. Karizmatik karakterinizden hemen etkilenir. Üzerinize titrer ve sizi şımartır. Birbirinizi yönetmeye çalışmadığınız sürece sorun çıkmaz. Doğru bir burçta beraber olduğunuzu hatırlatalım. Boğa burcu da aslan burcu da inatçıdır. Ama mükemmel bir aşk yaşanabilir. Bu ilişkiden ne umduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aşk mı arıyorsunuz yoksa dostluk mu? İkisi de süper olabilir. Aranızdaki çekim tüm sıkıntıları ve tartışmaları bitirecek kadar güçlüdür. Birbirinize dokunduğunuz anda her şey uçar gider ve hallolur. İkizler burcunu görür görmez beğeneceksiniz. O da sizi ilk görüşte aşık olur. Aslan ve ikizler birbirine benzer. İkizler burcu bencildir. Sizi sevse bile her alanda üstünlük kurmaya çalışır. Ama karizmatik olması nedeniyle kızmak yerine daha çok bağlandığınızı hissedersiniz. İlişkiniz tutku haline dönüşür. Sizi gördüğü an aşık olacak olan burç yengeç burcudur. Fakat bu ilişkide hep bir şeyler yanlış gider. Yengeç burcunun size olan bağlılığı hoşunuza gider. Ancak beraberliğinize problemler çıkar. İlişkinizde zaman tanımalı, uzun bir beraberlik olmanıza izin vermelisiniz. Yengeç burcunda aradığınız romantizmi, sevgi ve sıcaklığı bulursunuz. İlişkiniz zaman geçtikçe daha da güzelleşecektir. Aslan ve aslan. Her şeyin mükemmel olmaması için hiçbir sebep yok. Fakat her şey dışarıdan göründüğü gibi süper olmayacaktır. Aranızda büyük sıkıntılar çıkacak. Her tartışmadan sonra birbirinizin kollarını atlayacak Sonra yine kavga edeceksiniz. Filmlerde yaşanan bir aşk sizi bekliyor diyebiliriz. Başak Burcu ile anlaşmanız zor. Onun eleştirici tarafları sizi rahatsız eder. Ayrıca sizin gibi itirazlı değildir. Maddi konularda cimrilik yapabilir. Siz maddeye önem vermediğiniz için onun maddi tutumu size farklı gelecektir. Bu aç sizi düş kırıklığına uğratır. Hatta zaman zaman sinirlendirir. Dost kalmanızda fayda var. Terazi burcu ile ömür boyu sürecek bir aşk yaşayabilirsiniz. Terazi kendini sizi sevdirmeye çalışır ama asla ısrarcı olmaz. Aranızda kaliteli ve seviyeli bir beraberlik yaşanır. Aslan burcunun aşk hayatı içinde mutlu bir beraberlik yaşayacağı borçlardan biri de terazi burcudur. Gerçek mutluluğu bu iki burç birbirinde bulabilir. Sesinizi yükseltmediğiniz ve anlayışlı olduğunuz sürece bu beraberlik tam anlamıyla mükemmel olur. Terazi asla sizi terk etmez bırakmaz. Akrep burcu aynı aslan burcu gibi güçlü karaktere sahiptir. Akrep böyle bir ilişkiyi her zaman yaşayamayacağını düşünür. Bu nedenle savaşmak yerine paylaşmayı tercih eder. Gerçekten yaşanmaya değer bir beraberlik olur ve her şey mükemmel şekilde gelişebilir. Aslan burcu aşk hayatı içinde yay burcu ile özgürce bir beraberlik yaşayabilir. Size meydan okuyan bir burçtur yay. Daha önce ilişkilerini bir çırpıda gözünü kırpmadan bitirmiştir. Böylesine mükemmel bir kişiyle karşılaşmak sizi etkileyebilir. Çekiciliği sizi o kadar çok etkiler ki o kaçar siz kovalamaya başlarsınız. Kaliteli bir yaşamı seven oğlak burcu, aslan burcundan etkilense bile beklediği alakayı göremez. Oğlak seçkin bir karaktere sahiptir. Ancak hayat görüşü aslan burcu ile aralarında bir set ölecektir. En iyi yapılacak hareket yol yakınken bu ilişkiden dönmektir. Ayrılık mutlaka kapınızı çalacaktır. Kova burcu Aslan burcunun sıt karakteridir. Birbirlerini her konuda çekerler. Aslan kendine benzeyen Kova burcundan çok hoşlanacaktır. Birbirlerini etkilemeye başaran bu iki burcun aşkı ömür boyu sürecektir. Üstün zekaya sahip olan Kova burçları değişik ve maceraperest tavırlarıyla kendi karizmalarını da ilişkilerine yansıtırlar. Balık burcu romantiktir ve onun ilişkinin başında çok beğenirsiniz. Ancak Balık burcu sizin kadar güçlü bir karaktere sahip değildir. En küçük sıkıntıda kırılacak, üzülecek, yıpranacak ve size kim bile besleyebilecektir. Onun hayalleri de sizi rahatsız edebilir. Günün birinde bu ilişki biter. Çabalarının sadece ayrılığı geciktirmeden başka bir işe yaramaz sayın arkadaşlar. Erkekler neden evlilikten korkar? Erkeklerin kafasında evlilik bir yenilmişliktir. Onlar için bu olguyu sirmek zordur. Erkekler için evlilik gerçek bir sorumluluk sahibi olunması gerçeğidir.